Yes. <laughs> Strafor kovan kendimiz yaparak deneyimlemiştik kışın. Ee, burada çünkü ani hava sıcaklıkları değişimi çok olduğundan e, strafor kovanlardan ne fayda elde edebiliriz diye. Yani e, gündüz 13-14 derece olup da e, akşamları 3-4 derecelere düşen bir sıcaklığı, e, sıcaklıkta biz, e, strafor kovanlar bize nasıl bir fayda sağlayabilir diye Strafor kovanlarımızı kendimiz yapmıştık. Çok da güzel verim aldık bu sene. Aralarımız çok sağlıklı bahara çıktı. Bu yıl yine bir şey denemek istiyorum ben. Yatay kovan daha önce hiç kullanmadık. Benim bu yıl katlı kovanlarımın yanında yatay kovanlarım da olacak. Bunlarla ilgili videolar çekeceğim. Yani yatay kovanlara göre katlı kovanlar daha mı iyi yoksa tam tersi Yatay kovanlara göre katlı kovanlar mı daha iyi? Bunların denemesini yapacağım. Bu yüzden daha önce ılımur ağacından biçtiğimiz ağaçları bugün olan bu boylarını ayarladık, kestik. Yalnız biz standart bir ölçü yapmadık. Ağaç ne kurtardıysa onu yaptık. Yani şu şu anda kurulduğu zaman bu kovanımız 100 santimetre civarında bir boyu olacak. Ve ben 24-25 çita alacak diye hesap yaptım. Ama bilmiyorum nasıl olur. Altını da çelik tel yapacağız. Şu şekilde çıtaların arasına sıkıştırıp altı açık olacak kovanımızın. Üstte de şöyle bir kapak yapıp kalbinizi saç kaplayacağız. Dediğim gibi ilk defa biz yatay kovan kullanacağız. Yatay kovanları da ben ilk defa kendim e, yapmayı deneyeceğim. Ortaya nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. E, hep birlikte monte edelim. E, umarım birileri izleyip e, faydalanır. E, deneyimlerimi paylaşacağım ilerleyen dönemde. Kaplı kovanlarda mı daha güzel gelişti e, paralarımız yoksa yapay kovan, dikey kovanlarda mı katlı kovanlarda mı daha güzel gelişti. Hepsinin denemesini yapacağım bu yıl. Ama tabii şu an sadece deneyeceğim için ben de bir fikir sahibi değilim. Nasıl olur acaba? Hangisi daha verimli olur? İlerleyen zamanda bunların videolarını da çekerek aynı ölçüdeki arı kolonilerini genelde tartmaya çalışacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Umarım faydalı oluruz. Şimdi ben de ilk defa böyle bir kovan birleştireceğim için biraz acemiliklerim olabilir nuruk şov atmıyor artık Evet, şöyle saç kapladık kovanımızın üst kapağını da. Muharretli olan ustalarımız pek beğenmeyecektir ama benim ilk acemiliyim, ilk yatay kovanım ve ilk defa bir yatay kovanda arı besleyeceğim bu yıl. Kovanlarla ee, karşılaştıracağım. Katlı kovanlar mı daha verimli yoksa yatay kovan mı? Bu yıl bunun argesini yapacağım. Dediğim gibi ilk acemiliğe rağmen bence güzel oldu. Bakalım verimi nasıl olacak? Yatay kovanımızın ıhlamur ağacından yaptık ee, kovanımızı. Bakalım aralarımız sevecek mi?